Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte sizlerden gelen yoğun istek üzerine televizyonda 150 TL'ye satılan ve vallaha da billaha da orijinal diye satılan Galaxy S5'i sipariş verip alıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bu içerikleri çekiyoruz, neden çekiyoruz biliyor musunuz? Çünkü eşinize, dostunuza, yakınlarınıza haber verin diye. Böyle şeylere inanmasınlar diye. Sizlerden de ricamız bu konuda kendi yakınlarınızı uyarmanız. Ha şimdi daha siparişi vermedim, bir bekle çağdaş falan filan diyebilirsiniz. Haklısınız, hemen günahlarını almayalım. Gelin bir arayalım bakalım şu siparişimizi bir verelim. Evet şimdi geldik patronun odasına, meşhur odaya şunları bir arayalım bakalım. Müşteri temsilcinizi aktarıyorum. Lütfen hattan ayrılmayınız. Dur. Ya merhaba, iyi çalışmalar. Ben televizyonda bir reklam gördüm de Galaxy S5. Ben ondan bir tane sipariş etmek istiyorum. İzmir. Tamam, problem değil de ben şeyi merak ettim. Bu telefon çok ucuz. Niye öyle? Ha, elde kalan ürünler sıfır. Çünkü televizyondaki adam yemin billah orijinal diyordu da, o yüzden merak ettim. Evet tamam o zaman şey yapalım siparişi ben mobilden mi ödüyorum yoksa kapıda mı ödüyorum? Kapıda ödüyorum? Tamam, Tamamdır ben şimdi size adımı veriyorum o zaman Evet arkadaşlar ismimizi verdik adımızı söyledik ellerinde kalmış mallarmış bakalım gelince göreceğiz Vallahi arkadaşlar ürün geldi, yani ürünün teslimatında zaten bu zamana kadar hiç sorun yaşamıyorduk. Ürünü hep teslim ediyorlardı da içindeki biraz sıkıntılı oluyordu. Bak bak, 2013 yılından kalma Galaxy S5'e baksan 2013 yılından kalma Galaxy S5. Şu videoyu izletin ya çevrenize, görsünler yani. Bu işte şu bildiğiniz 5 liraya satılan bataryalardan. Aha bu da Galaxy S5'in bataryası. Yani imeysi falan filan var. Telefon S5 değil. Mesela o. Telefonumuzun bataryasını takıyorum. Mesela Lütfi geldi şu an şoklarda yani. Biraz telefon kullanılmış gibi arkadaşlar. Ekranda çizikler var onu bir söyleyeyim. Şöyle bir kapağını da kapatalım. Açalım. Açılmadı. Nafile. Gelin şimdi şunu bir şarja takalım. Belki hani şarjı yoktur falan ondan çalışmıyordur. Şimdi Tekno Store'a girdik. Şunu şarja takıyorum. Şarj ediliyor diyor. Evet Galaxy S5'im. Nasıl abi yeni Galaxy S5'im? Bir 5-10 dakika şarjda kalsın arkadaşlar. Sonra bakalım hani en azından çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şöyle bakın sizde. 1 dakika olmuş. Şarj tamamlandı. Aynen şu an... Sağ üst köşede şarj oluyor. Ekran dokunmatik değil. Söyleyeyim, ekrana dokunmanız bir işe yaramıyor. Şarj cihazı çıkarıldı diyor, aşırı akıllı. Şimdi sim takın diyor, rehber var. Menüsüne giriyorum, kildi aç diyor, açtım. Facebook açılmadı. Şu kamerayı merak ettim ben. Telefonda yeterli yer yok. Kamera var diyor ama fotoğraf çekemezsin diyor. Yani. Ya neyse arkadaşlar, sonuçta cihaz son derece kötü. Şimdi biz şunu yapacağız arkadaşlar, bu telefonu Galaxy S5 diye satıp, ülkemizdeki pey çok insanı heveslendirip, cebinden parasını alıp, belki de çocuğuna çocuğuna hediye alacak olan insanın, hayallerini kıran bu firmalara şimdi bir cevap veriyoruz. İlk çekici, bu telefonu Galaxy S5 diye gelecek diye hayal edip, kapısında bu telefonla karşılaşanlar için vuruyorum. İkinci çekici de arkadaşlar sizler için vuruyorum çünkü hem bize bir sürü ısrar ettiğinizde bu da sizin için geliyor. Bu da bu tarz şirketler tarafından kandırılmış herkes için geliyor. al sana Galaxy S5 şu an size muhtemelen ekranda görüyorsunuz normalde Galaxy S5'in nasıl bir şey olduğunu biz bu telefonu kendisine 150 lira verdik ki satan arkadaş telefonda bize telefonların 2013 yılından kaldığını aman falan filan ettiğini bilmem ne söyledi ürünün akıllı telefonla bir ilgisi yok biz bu ülkede tüm bu Tonga'ya düşmüş arkadaşlarımız için böyle bir hale getirdik bu telefonu şunu tekrar söylemek istiyorum bizim bu içerikleri çekmekteki amacımız bu gerçeği hepinizin görmesini sağlamak sizler de videomuzu paylaşın ki herkes görsün bu televizyonlarda 150 lira, 140 lira bir de bunun ballasını yapmıştık. Burada hala saklıyoruz. Bunu ofisimizde gelip görebilirsiniz. Tabi uygun olursak sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Tekrar bir toparlamak gerekirse bu videomuzda televizyonda 150 TL'ye satılan ve orijinal Galaxy S5 diye satılan firmadan sipariş verdik. Sonuçta karşımıza Volyo diye bir tane telefon çıktı. Kendisinin S5 ile alakası yok. Android değil. Dokunmatik ekran söz konusu bile değil. Bizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hay şey de söyleyeyim arkadaşlar bu tarz ürünleri bize mail veya aşağıda yorum bölümünden bildirebilirsiniz. E artık başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere hoşça kalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Alexis 5